Tekrar hoş geldiniz. D kısmını yapmaya hazırız. Kesip yapıştırdım. Okunaklı oldu bilmiyorum ama ama soruyu görmek benim işime yarıyor. Biletlerin satılma hızı RT eşittir saatte 550 TE üzeri eksi T bölü 2 bilet. Bu modele göre öğleden sonra 3'e kadar kaç bilet satılmıştır? Yani T eşittir 3. En yakın doğal sayıya yuvarlayın. Bazen bu önemlidir, ondalıklı bir cevap vermek istemezsiniz. Bu fonksiyon, biletlerin satılma hızının fonksiyonu. Yani bu, satılan bilet sayısı fonksiyonunun türevidir. Satılan biletlerin zamana göre fonksiyonu bir integraldir. Burada analizin temel teoremini kullanacağız. 0 ile t arasında biletlerin satılma hızının integralini alacağız. Yani ifademiz 550t üzeri eksi t bölü 2 dt. Öyle değil mi? Öyle. Eğer zaman 3 olduğunda kaç bile satıldığını bulmak istiyorsak bu sayı eşittir. 0'dan 3'e, 550 te üzeri, eksi t bölü 2 dt'nin integrali veya bu eğri altında kalan alan olarak da düşünebiliriz. Bu integrali kısmi integral alarak çözebilirsiniz. Kısmi integral aynı zamanda çarpım kuralının tersidir. Ama bu soruları çözmek için sadece 45 dakikanız olduğu için grafikli hesap makinesi kullanmanıza izin veriliyor. Grafikli hesap makineniz belirli integralleri çok güzel bulur. Sadece sayısal cevap isteniyor, öyle değil mi? O zaman hesap makinemizi kullanıp bu sayıyı bulalım. Belirli integral 550 x bilinmeyeni kullanıyoruz. 550 çarpı x çarpı e üzeri eksi x bölü 2. Sanıyorum fonksiyonun tamamı böyle. Şimdi, bağımsız değişkenim x. t yerine x yazdım ve integral'i 0'dan 3'e alıyorum. Enter'a basıyoruz. Ve hesap makinesi tüm işi yapıyor. Eğer integrali kendiniz yapmaya çalışsaydınız, çok zamanınızı alırdı. 972,78 ve en yakın doğal sayıya yuvarlıyoruz. En yakın doğal sayı 973. Demek ki öğleden sonra 3'e kadar 973 bilet satılmış. Hemen çözdük. Hatta anlatmak zoruna kalmasak çok daha kısa sürerdi. Neyse, üçüncü soruda görüşmek dileğiyle.